Merhaba arkadaşlar. Özcan diye bir arkadaş Ankara'da yaşıyorum. Revit şirketleri ki mont terletiyor. Yazın korunaklı mont önerisi istiyorum. bütçem 700 lira ver onu deneyeyim ki beğendim 3 mevsim olur mu? Sıcak olur mu? Bilemedim." demiş. Ben arkadaşlar ben onu da aynı öneriyorum. Çünkü hani içi dışı file ya. O yüzden öneriyorum. Evet üstündeki Sunrise de olur. Bu Sunrise da alabilirsin. Eee yani Magna Sunrise daha iyi aslında hani koruma bir mont. Ben en azından hani bunun uzun bir yapıya sahip olması bilek, şey dirsek korumalarının ve omuz korumalarının iyi bir yapıya sahip olması yüzünden bunu seviyorum. Ama bu biraz daha pahalı galiba. O yüzden hani menomla alabilirsin. O üç mevsimliktir ama içindeki katmanları çıkartınca astarını çıkartınca iyi olacaktır. Onları çıkarttığın zaman da tamamen file dokusu, dokusu olduğunu göreceksin zaten. O file dokusu gerçekten çok geçirgen, hem dışında hem içinde olduğu için gerçekten çok iyi şekilde hava alan bir mont. Yani onu da alabilirsin. O hani düzeyde, 650 lira civarında sanırım o. Bunlar biraz daha pahalı. Ee, umarım yararlı olmuştur Özcan. Ee, bir de diğer bir soru daha var. Ee, 2000 lira bütçeye göre kask, deri, eldiven öneriniz var mı? 2000 lira bütçeye ne kask önerirsin? LS2 Vector evi olur mu? Olur değil mi? Vector Evo. Vector Evo. Deri eldivenleri önerirsin. Arkadaşım soruyorum o çünkü hani burada çalışıyor. Eldiven. Eldiven olarak da revetin. O 1300 lira mesela değil mi o kas? Evet. Benim. Vektöre ve olabilir. Bir dakika göstereyim ben. Bu dışı mı var? Evet. Altta. Aksisinden hemen altında. Şu olur. Aynen. Eldiven olarak da evet. bin, 2000 lira kadar. 2000 lira kadar. Üstüne deri eldiven alacak. Ha bu kaskı biliyorsunuz zaten. Bu kaskın evet, e, detayını ben zaten vermiştim videolarda. Ya, bunu alabilirsin. Bu Vector Evo. Yani iyi bir bakış açısı var. Havalandırma kanalı var. E, çok iyi oturan boyun petleri var. Mikrometrik iki bağlantısı var. Güneş vizörü var. Bunu alabilirsin. En azından fiber kompozit bir kompozit değil de fiber bir yapıya sahip bir kaskı. Ha Bir de Turing'de bu. Bu arzı. Turing, e, Revit Sand bu. E, bu Revit Sand eldivenleri alabilirsin. Bir de Neydi bu? Chevron muydu? Ha bu Chevron'u da alabilirsin. Yani bu ikisinden bir, ikisinden birini alabilirsin. Yani bunların hem ha bu yeni nesil korumaları sahip ve bu daha iyi aslında benim sevdiğim evranelerden bir tanesi. Ama bu da spor hız makinelerine göre yapılmış yüksek bilekli kapanan bir yapısı var. O da yüksek bilekli. O daha geçirgen. E, bu da geçirgen bir yapıya sahip. E, hani bu eski tip korumaları sahip bir e, yapısı var. E, ama hani belki senin motoruna uyar daha hoşuna gider bunu alabilirsin yani ee, hani ikisi arasında tam ben karar veremedim sen karar vereceksin sonuçta ama yani bunun bence e, hem yeni nesil korumaları var çarptığı zaman darbeyi dağıtan e, korumalara sahip e, o yüzden de bu ikisinden bir tanesini alabilirsin tamamen sen karar ver bir tane daha var Eray diye bir arkadaş Dynas Tempest gibi bir mod değil Almayın üşütüyor demiş doğrudur arkadaşlar çünkü hani siz kullanıcısınız onu daha iyi biliyorsunuz eğer dağın montlarla alakalı veya diğer montlarla alakalı diğer kaslarla alakalı eldivenlerle alakalı olumsuz yönlerini olumsuz yorumları da yazacaksınız lütfen yazın ee, herhangi bir çekincemiz herhangi bir sakıncamız yok biliyorsunuz ee, hani bu eldiven kötüyse kötü yazın kas kötüyse kötü yazın mont kötüyse kötü yazın ki diğer arkadaşlarımıza yararlanıp Daha iyi ürünlere daha performanslı ve fiyatlı Düzgün fiyatlı ürünlere Sonuçta para veriyoruz Bu paramızın da karşılığını almak istiyoruz O şekilde yazıp Arkadaşları doğru yönlendirebilirsiniz BRT35 diye bir arkadaş var Şakrav SP'den kullandım ses beni sıkar mı? Evet sıkar Bir de demiş ki 1000 TL bütçeye göre kırmızı siyah tasarımlı kask. Yine bunun kırmızı siyah tasarımlı kaskı var. Bu LS2 e, vektöre biliyorsunuz. Bunun e, kaskını, yani bunun bu e, kaskın e, kırmızı ve siyah olanını alabilirsin. Gerçekten güzeldir. Kırmızısı biraz daha açık renktir. Alabilirsin. Umutcan diye bir arkadaş yorum yapmış Polikarbon kaslar dirençsiz insanın üstüne çıksa parçalanıyor demiş Üstüne çıkmamak gerekiyor kasların tabi ki Yani üstüne çıkarsan parçalanabilir E ama polikarbonun ne kadar dirençli olduğunu zaten biliyorsunuz Yani bir fiberle bir polikarbon arasında Yaklaşık yüzde bin kadar bir fark var bence Yani fiber işte ona göre esnemesi olan, ona göre dayanıklı olan Multikompozit bir fiber bir yapıysa ona göre dayanıklı olan bir kas Polikarbon kaslarla karşılaştırmamak gerekiyor Polikarbon ondan daha dirençsizdir ee, Yine Bestings demiş ki 2000 TL'ye bütçeye alınabilecek fiber kask Shark Spartan modeli alabilirsin Onlar da şunlar var Bunu örnek olarak sunayım Spartan'ın zaten detaylarını vermiştim ben Bizim kanalımızda aratarak görebilirsin Bestings ee, 2000 TL bütçeye alınabilecek fiber kaslardan bir tanesi bunun bir üstü biraz daha pahalı ve biraz daha karbon fiberdi galiba o. Evet. Onlardan da alabilirsin. Paran neye yetiyorsa diyorum. Hepinize iyi sürüşler diliyorum.